Evet arkadaşlar, beni belki yandan görmüşsünüzdür. saklanmaya çalıştım farklı bir giriş olsun diye. Neyse arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapacağız. Ee, arkadaşlar, pastamı gerçek mi yapacağız? Hani mesela atıyorum, e, ayakkabı gibi görünen şeyler böyle ne bileyim, kurabiye çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor işte. Sesi biraz kapatalım. Şimdi bakın, gerçek gibi görünen inanılmaz pastalar, I like amazing cakes yazıyor. Yani pasta mı gerçek mi? Videoyu başlattım izleyelim. Evet şey ee, benim piksel sorunum var 480 yapalım hemen tamamdır. Evet pasta. Bu tür şeyler de çok profesyonelimdir. tabi bazılarında. Ben videolarını izledim. E bu arada arkadaşlar ben bu videodan sonra ee, bir yere gideceğim yani onun için bir 2-3 hafta falan olmayacağım yani beni 28-29 Haziran'a kadar falan eee bekleyeceksiniz öyle bir şey Yani bu videodan sonra bu son video olabilir Şu anki 18 Haziran'dan sonra Eee daha yokum arkadaşlar Ama 29 ya da 28 Haziran'da geri döneceğim yani Merak etmeyin kanalı kapatma. Evet muz Nasıl ya? Gerçek mi bu Pasta. Pasta. Evet. Ay olurum şu şeylere. Pasta değil mi? Pasta. Evet. Görüntüsünden anladım arkadaşlar. İ çok insan eli gibi durmuyor. Ama iğrenç ya. Kusuracağım şimdi. Şaka şaka. Evet. Bir konvers. Bu konvers pastaya benziyor. <gülüyor> Nasıl bildim? Za. <gülüyor> evet. Makarna. Pasta. Pasta. Tamam pasta Çilek bu zaten pasta bu yani Bu kadar büyük çilek mi olur arkadaşlar Bu ne Evet Durut durut duuuu Durut Aa papatya yaptı çiçek Çok güzel Böyle şeyini nasıl beceriyorlar ya ben de bir gün bir e-challenge videosu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani bunlarla ilgili veya başka konularla ilgili. Evet. Çok güzel oldu bence. Sabuna benzedi daha çok. Küp şekeri. Vay. Renkleri de karışık. Mavi var, kırmızı var, sarı var, beyaz var, yeşil var. Hmm, turta. Turta mı ne? Ay. Bu pasta olamaz değil mi? Nasıl pasta ya? Bu çok gerçekçi yapmışlar yalnız burgere. Baya gerçekçi olmuş. Helal olsun. <gülüyor> gerçekçi şekli gibi. Oraya Gerçek oraya değil pasta evet pasta onu zaten şey tek dokmanda gibi arkadaşlar küçük bir şey ayakkabı pasta ne kadar gerçek şey yapmışlar ya hemen ikna ediyor insanı gerçek olduğuna evet bu da gerçek gibi duruyor şimdi bu gerçek mi değilmiş? Gerçek sandım. Gerçek mi? Abicim içini göster bize, içini göster. Al onu, pasta. Heh. Çaydanlık pasta. O kadar kolay kesemez. Metal yani sonuçta. O adamın kafası sen ne istiyorsun ondan? O adamdan ne istiyorsun? Evet aldım. Yine pasta. Bu pasta mı bence gerçek. Gerçek. Gerçek. Nasıl ya? Pasta diyor. Pasta, pasta, pasta, pasta. Ama çok gerçekçi gözükmüyor mu? Arkadaşlar yani. Evet kaç dakika olmuş? 4 dakika. Evet 5. dakikasına kadar bir ilerleyirim ondan sonra ee, videonun devamı gelecek. Arkadaşlar. Geç kutusu falan okuyor içinden. Aa bunu biliyorum çok bu çok rahatlatıcı bir şey ya. Çok rahatlatıcı bir şey böyle. Üstünde kalp falan da var. En rahatlatıcı olanları bu arkadaşlar kahve. Çin noodle noodle değil. Noodle kötü, bunu gerçek yapsaydınız dahaydı evet, bu ne, mango mango bir şeyler diyor neyse, pasta, pasta pasta ya pasta işte, evet bu kadar kolay kesemezsiniz bütün bitenekeyi, onun için e, 2000 derece 300 400 500 derece ısıtılmış bıçak lazım arkadaşlar, ne bileyim yani, ya, nastımış mışa kazmıştı. Atıl. Nortos. Bir akaman, bir geriye almak istiyorum ben. Pek şey yapamadım. Kim? Aa. Ha. Evet. Yine pasta değil mi? Framboaz falan bir şeyler var üstünde. Neyse arkadaşlar beşinci dakika e, 42. saniyesinde bıraktık videoyu. Neyse ben bunun sonra yine açalım. Bu çekmeyi kapatalım. E, videomuzun devamına gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenip e, kanalıma abone olabilirsiniz ve bye bye.